Şimdi, bu o, hangi... evet. Değişik, Ay, <130 obsession> Herkese merhaba. Son günlerde Rus havacılığına nazar değdi desek gerçekten yeri önce Cumartesi günü geçtiğimiz Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta yangın söndürme operasyonuna katılan 2020 model Beriev B200 tipi amfibi uçak düştü. Kazada 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Üçü de Türk'de mürettebatın e, ve arkasından bugün de Moskova yakınlarında bir kaza meydana geldi. Rus hava kuvvetlerinin yeni askeri nakliye uçağı Illyushin Il-112 ve test uçuşu sırasında düştü. Uçağında Düşüş anları son anları bir e, amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Burada uçağın sağ tarafında yani iki numaralı motorunda bir patlama olduğu gözüküyor. Uçak gerçekten alçak e, ve bu patlamanın sonrasında e, sağ yatışla muhtemel oluyor. uçak arkasından sağ yatışla ormanlık araziye buluyor. Bu kazayla ilgili olarak uçakta 3 kişilik uçuş ekibi vardı. Test ekibi vardı. İkisi pilot bir uçuş mühendisi. Ne yazık ki Kazadan kurtulan olmadığını da belirtmemizde fayda var. Ilyushin Il-112V'nin şöyle bir özelliği var. Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya tarafından tasarlanan ilk askeri nakli uçağı. Sıfırdan tasarlanan diyelim buna. Çünkü Rusya elindeki birçok askeri uçak projesini devam ettiriyor. Bunların farklı farklı versiyonlarını, işte aviyonik modernizasyonu, motor modernizasyonu, bazı değişiklikler yapıyor. Fakat... Ilyushin Il-112V'nin bu konuda bir ilke imza attığını da belirtmemizde fayda var. Hedef çok yoğun olarak kullanılan hem askeri hem sivil anlamda Antonov-26'ların yerini alacak bir askeri nakliye uçağı. Uçak 2 adet Klimov TV-7-113ST tipi motora sahip. Bu motorunda her biri 3500 beygir güç üretiyor. Turboprop motorlar, pervanli motorlar. Uçak... Üsten kanatlı bir uçak kısa pistlerden toprak, pistlerden kalkacak özelliklere sahip ve toplam kargo kapasitesi de 5 ton olarak planlanmış durumda. Bunun dışında uçağın bir sivil modeli eğer üretilirse koltuklu versiyonu içinde 40 kişilik 40 koltuk kapasitesine sahip olacak. Saatte e, yaklaşık 450 km hıza çıkabilen uçağın menzili ise 2400 km olarak planlanmış durumda uçak ilk uçuşunu 30 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdi ardından test uçuşları devam ediyor ama malum bu pandemi dönemi projeyi epey etkilemiş durumda e sonrasında 2023'e kadar testlerin tamamlanması arkasından da seri imalata geçiş planlanıyor ama tabi bu kaza bu üretim planını bu hedefleri Nasıl etkileyecek? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu tür prototip yani test uçaklarında meydana gelen kazalar çok detaylı olarak inceleniyor. Her havacılık kazasında olduğu gibi kazanın nedenlerine bakılıyor. İşte bir tasarım hatası mı var? Bir pilotaj hatası mı var? Başka faktörler mi var? Bir yönetimsel hata var gibi nedenler ortaya çıkartılıyor ve buna göre de bir önlem alınıyor. Bunun arkasından uçağın gidişatı veya projenin gidişi buna göre belli oluyor. Videonun da başında belirttiğim gibi enteresan bir kaza gerçekten. Son anları da videoya yakalanmış durumda. Ama görünen o ki Rus havacılık endüstrisi üzerinde e, baya bir böyle bir kara bulutlar dolaşıyor. Umarız en kısa zamanda bu kara bulutlar giderilir. Çünkü sonuçta çok önemli bir proje. Antonov 26 hatırlayacaksınız uçan tipini hem sivil anlamda hem de askeri anlamda dünyada çok ciddi kullanıcısı olan bir proje. Hedef 1960'larda tasarlanmış Antonov 26'nın yerini alacak bir uçak.